Sana yollar dersimi görmen lazım, adını bu toprağa gömmem lazım. Dünya garip bir hal almış, çok olmadan ölmem lazım. Bunu revamı gördün, cevamı ya da kaybetmek mi? Gözlerim uyanmaz artık, bir tek niye bana yar olmazsın? Anıları solmam lazım, sana dokunmak gibi, yüreğini görmem lazım. Buna sana sarılmak denir. Kendime gelmem lazım, bulunduğum yer hiçtekin değil. Estiğinde bu rüzgarlar aklıma seninle anılarım gelir. Daların üzerindeyim, tepemde bir karanlık orman. Bir kez daha gelmeyeceksen git, en azından yanılmış olman. Sen de benim gibi yalnız mısın? Cevabı olmasa bu soruyu sormam. Erken geldin, erken gittin. Bu saatten sonrasın olsan. Daların üzerindeyim, tepemde bir karanlık orman. Bir kez daha gelmeyeceksen git, en azından yanılmış olman. Sen de benim gibi yalnız mısın? Cevabı olmasa bu soruyu sormam. Erken geldin, erken gittin. Bu saatten sonrası olsan. telafi sanılar lazım. Yeri dönülmeyen yine yenilmeden sevebilmek lazım Ama karanlık hep düşünceler İçimde uçsuz bucaksız öfke Tek bir günüm yok yitirmeden seni Bu dünyada yaşamak zordur dostum Aklını kaybetmeden Bir resmin kalmış cebimde yakmaya gitmiyor elim Gözlerinde kaybolmak varken Mavi denizler sarmıyor beni Nefreti karışan duygularındın Duygularım bile tanımıyor beni Sen çoktan sönmüşsün Bir akşam üstü yine yaktılar beni Bulutların üzerindeyim